Nasıl öğreniriz? Bu gerçekten de göründüğünden de zor bir soru aslında. Tabii ki çalışarak öğreniriz. İyi de, bir konuyu ilk kez okurken veya bilgimizi sınarken beynimizde ne gibi değişiklikler olur? Buna bakalım. Hepimiz biliyoruz ki, yeni bilgileri saklamak için beynimizde yeni hücreler oluşmuyor. Eğer öyle olsaydı, galiba kafamız sürekli büyürdü. Onun yerine nöronlar arasındaki bağlantılar güçleniyor. Buna uzun süreli potansiyasyon veya orijinal kısaltmasıyla LTP deniyor. Ve bu süreç sinaptik plastisiteye bir örnek teşkil ediyor. Peki sinaptik plastisite nedir? Sinapsların şiddetlerini değiştirebilme yeteneğine verilen isimdir. Şimdi süreci biraz daha ayrıntılı ele alalım. Nöronlar elektrokimyasal sinyallerle haberleşir. Yani bu iletişimde hem elektriksel hem de kimyasal ögeler söz konusudur. Nöronlar aslında birbirleriyle doğrudan temas halinde değildir. Aralarında sinaps adı verilen bir boşluk vardır. Buradaki nörona presinaptik yani sinaps öncesi nöro adı verilir. Buna ise postsinaptik yani sinaps sonrası nöro deniyor sinaptik nöron uyarıldığında nörotransmitter adı verilen özel kimyasallar salar. Bu kimyasallar postsinaptik nörondaki reseptörlere bağlanır. Ve sodyum ve kalsiyum gibi iyonların içeri girebilmesini sağlayan kanallar açar. Her nöron bir zarla kaplıdır ve zarın içindeki ve dışındaki elektrik yükleri birbirinden farklıdır. İşte bu yük farkına nöronun potansiyeli denir. Potansiyeli postsinaptik nörona giren iyonların sayısı belirler. Presinaptik uyarılmanın sonucunda postsinaptik potansiyelin ne kadar değiştiğine bakarak sinapsisin şiddetini ölçebiliyoruz. Presinaptik nöron tekrar tekrar uyarılırsa yarattığı postsinaptik potansiyel artabilir. Başka bir deyişle, presinaptik nöron, postsinaptik nörona ne kadar sık sinyal gönderirse, e, bu işte o kadar iyi bir hale gelir. Sonuçta, postsinaptik nöronda daha fazla kanal açılır ve daha fazla iyon içeri girer. Bunun olmasına sinaps şiddetinin artması diyoruz. Bu şiddetin uzun süre, mesela birkaç dakika ile birkaç ay boyunca yüksek kalmasına da uzun süreli potansiyasyon adı veriyoruz. Öğrenmenin bu fizyolojik mekanizma ile gerçekleştiği düşünülüyor. Şiddeti artan ve bu şiddeti koruyan sinapslar sayesinde geçmiş deneyimlerimizi daha iyi hatırlayabiliyoruz.